Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku yorum programımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programda biz haftalık teknoloji gündemini değerlendiriyoruz. Bu haftada birbirinden ilginç olaylar ve konular teknoloji gündemine damgasını vurdu. Bu haftanın ilginç olayı ise arkadaşlar e, kripto paralardaki kara çarşamba olarak tanımlayabileceğimiz bütün paraların, hemen hemen hepsinin değer kaybettiği gün oldu. Biliyorsunuz son yıllarda ve özellikle pandemi ve koronavirüs süreciyle beraber bu kripto paralara çok ciddi oranda ilgi artmıştı. Birçok kripto paradaki en çok bilinenleri bitcoin, ethereum gibi kripto para birimleri var. Ciddi bir hareketlilik vardı ve yukarı doğru bir ilme vardı. 60.000 dolarları görmüştü, 63.000 dolara kadar çıkan bir rakama ulaşmıştı sadece bitcoin. Herkese ethereum da 4300-4400 dolar bandında zorlar hale gelmişti. Ama bu kara çarşamba dediğimiz günde hem bitcoin hem ethereum hem de diğer bütün kripto paralar resmen tabir caizse %20-%30'a yakın oranlarda değer kaybettiler. Bir ara neredeyse bitcoin 30.000 doların altına bile indi. Ethereum'de 2.300-2.400 dolara kadar da düşen rakamlara ulaşmıştı. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Bütün kripto para ile ilgili videolarımızda ve bu tarz para birimlerinin çok fazla dış etkene bağlı olduğunu ve çok oynak bir zeminde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki rakamlara baktığımızda Bitcoin'de 39.000 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Ethereum'da ise 2.7.000 dolar civarında yani 2.700 dolar civarında bir durum söz konusu e, genel şehirde bir yükselme azalma yükselme azalma şeklinde bir durum söz konusu e, o, görünen o ki biz bu kripto paralarla ilgili çok haber yapacağız sizlere ve paralardaki bu inişler çıkışlar tekrar inişler ve tekrar çıkışlar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek evet haftanın çok önemli teknoloji gelişmesi son dakika belli oldu arkadaşlar Cuma günü gelen bir habere göre WhatsApp Geçtiğimiz aylarda dayattığı ve 15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe koyacağı sözleşmeyi Türkiye'de e, yürürlüğe almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Aslında WhatsApp açıklamadı bu bilgiyi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan bir açıklama oldu. Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu WhatsApp hakkında bir soruşturma başlatmıştı ve bu soruşturma sonucunda WhatsApp'ın e, bu sözleşmeyi artık Türkiye'de yürürlüğe koymayacağı konusunda bir bilgi verdi Rekabet Kurumu. Bu da şu anlama geliyor artık WhatsApp'ı istediğimiz gibi kullanabileceğimiz ve istediğimiz gibi herhangi bir sınırlamadan ve engellemenin ötede rahat bir şekilde kullanabileceğimiz anlamına geliyor bu bakımdan Türk kullanıcıları rahatlıkla WhatsApp'ı kullanmaya devam edecekler. Teknoloji dünyası ile ilgili önemli bir haber ise Almanya'dan geldi her yıl Almanya'nın belirli şehrinde düzenlenen ifa fuarının 2021 Yılında yapılacak olan sürümü iptal edildi, geçen senede iptal edilmişti malum koronavirüs ve pandemi şartlarından dolayı e, bu yılda ifa yapılmayacak. İfa çok önemli, neden? Türkiye'ye yakın olduğu için, Avrupa'daki ülkelerde Almanya Türkiye'ye yakın olduğu için özellikle Türk firmaların çok ciddi katılımı oluyordu bu fuara. Vestel olsun, Arçelik olsun, Beko olsun, General Mobile gibi Türk markaların bu fuarda biz böyle çok büyük alanlarda görüyorduk. E, hatta iri ufak diye birçok firmada yani yüze yakın Türk firmasının ben bizzat olarak fuar alanında gördüğüm dönemlerde olmuştu. Ama bu pandemi yüzünden Fuar geçen sene yapılmadı ve bu sene de yapılmadı. Fuarın şöyle bir özelliği de vardı arkadaşlar. Sadece Türk firmalar için değil, dünyadaki global firmalar için de bir lansman aslında organizasyonu oluyordu. Samsung ve Huawei markaları özellikle yeni ürünlerini bu fuarda tanıtıyorlardı. Her sene Eylül ayında Berlin'de düzenliyordu fuar ve öncesinde ya da hemen sonrasında bu büyük markalar yeni ürünlerin tanıtımlarını yine fuarda gerçekleştiriyordu ama artık Biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı bu tarz fuarlar yapılamıyor. E, muhtemelen 2022 yılında da e, yapılır diye tahmin ediyorum ben 2022'de. Ama hangi şartlarda yapılır o konuda çok net bir bilgi veremiyoruz. Teknoloji takip edenler bilir şikayetim var. Serimizi başlatmıştık birçok markayla burada daha önce işte Vodafone'dan, Tutu'nda, TÜRKNET'e kadar işte General Mobile'dan e, Xiaomi'ye kadar birçok markanı biz burada konuk etmiştik. Bu haftaki konuğumuz ki onun videosu, Pazar günü yani yarın yayınlanacak arkadaşlar. Şikayetim varın konu LG oldu. Yakın zamanda mobil birimini kapatmıştı. Ülkede zaten çok fazla telefon satılmıyordu Türkiye'de ama dünyada satışları vardı. Fena da değildi. Ama Türkiye'deki faaliyetleri zaten çok telefon odaklı değil. Daha çok böyle işte... Çamaşır makinesi olabilir, işte buzdolabı olabilir, özellikle televizyon tarafında halen Türkiye'de ciddi faaliyetleri var. Birçok da şikayet geldi. Şikayetin büyük bir çoğunluğunun televizyon tarafında olduğunu söyleyelim. Yarınki videomuzdan da detayları görebilirsiniz. Teknoloji dünyasının en heyecanlandıran haber ve biz Türklerin çok sevdiği bir haber. Android 12 duyuruldu. Malum hepimizin cep telefonu var. Bunların büyük bir çoğun Android. Sebebi de fiyatların daha makul olması Apple'ın iPhone modellerine göre. Ve bu telefonlara yeni işletim sistemi gelecek. Tabi hepsine gelmiyor biliyorsunuz yeni işletim sistemleri ama belli bir donanım seviyesi üzerindeki olan bütün telefonlara güncellenen işletim sistemleri geliyor. Android 12'de duyuruldu. Birçok yeni özelliği var. Yeni fonksiyonlar tanımlanıyor. Yeni e, özellikler geliyor. Biz teknolojioku.com üzerinde bunları bol bol gösterdik, anlattık. E, önümüzdeki günler bir video çekeriz bununla ilgili. Bir telefonu Android 12 yükleyip ne farkın olup ne farkın olmadığı konusunu sizlere gösteririz. Android 12'de geliyor. Yani önümüzdeki aylarda önemli bir gündem konusunda Android 12 olacak. Benim telefonuma geliyor mu? Senin telefonuna geliyor mu? Şu telefon alıyor mu? Bu telefon alıyor mu? Ya da aldı ama sorunlar çıktı mı? Gibi problemlerle karşınızda olacağımızı söyleyelim. Ve bu tarz haberleri de yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Android 12'nin özelliklerini anlattığımız bir videoda biz yayınlamıştık yukarıdan. Şimdi ben onu kartlardan size çıkartacağım. Oradan da hani neler geldi, ne gibi özellikler geldi oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer önemli teknoloji haberi ise Twitter'ın ücretli abonelik servisi ortaya çıktı. Daha doğrusu da hızlı diyebiliriz biz buna çıktı. Resmi olarak duyurulmadı. Blue adını veriyor Twitter buna ve işte geri alma gibi özellikler var. Belli, ...belli farklı farklı özellikler de bulunacak bu Twitter abonelik paketinde. Ve belli bir ücret karşılığında kullanılabilecek. Şu anda ücret falan çok net belli değil. Türkiye'de kullanılır mı o da belli değil. Ama Twitter'ın bir böyle yenilik içinde olduğunu söyleyelim. Hatta geçtiğimiz dönemde yakın bir zamanda Twitter aynı zamanda bir e, bahşiş sisteminde duyurmuştu. Burada siz belli bir takipçinin üzerindeki kişilere para yollayabiliyorsunuz. İşte Paypal'la şuradan buradan ki Paypal Türkiye'de yok ama Türkiye'de olan sistemler de var. Onların üzerinden para gönderebiliyorsunuz. Böyle bir sistemi de hayata geçirmişti Twitter. Ve farklı bir abonelik sisteminde önümüzdeki günlerde resmi olarak duyulacağını bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni teknoloji haberleriyle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanala abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.